yanında ekmek bıçağı getiriyor kızı darmadağın ediyor bıçakla veyahut gidiyor silah alıyor babasını kızı falan hepsi girip vuruyor kabul etme dedi et sevgisi et hevesi sevgi değil de et hevesi ne da farkında ya tam sarhoş yani merhamet yok şefkat yok. Merhamet şefkat olsa onu yapabilir mi? Et hevesi gelişmiş. O da onu delirtiyor, akli dengesini alıyor. Manyak dönüyor. Sevgi akıl kullanıldıkça kapsamı genişleyen bir yapıdır. Ya, akıllı orantılı gelişir. Mesela vefa gösterirsin, sevgisi artar. Şefkat göstersin, sevgisi artar. Sabr göstersin, artar. Koruyup kollarsın, artar. İnce, derin düşünürsün, artar. Güzel konuşursun, artar. Yalan söylemesin artar. Sürekli dürüst davranırsın artar. Sürekli iyi niyetli sevecen yaklaşırsın artar. Bir aksini görürsa adam bir tiksinir. Tiksinince de niye bıraktın diyor. Niye bıraktığını karşılığı ölüm. Bak eskiden bu ölümlere çok şiddetli itiraz oluyordu. Şimdi kanıksadılar, şimdi ses çıkartmıyorlar, ilk önce bayağı şiddetli reaksiyon gösterdiler, baktılar ki memleketin delisi tükenmiyor, yani delidirken derken bunlar vicdan manyağı, yani vicdansız tipler, Çünkü deli masumdur.